Kadınlar Allah'ın verdiği en büyük nimettir dünyada. Ve Allah'ın en güzel tecellisidir kadınlar. Yani böyle aşkla sevilecek, coşkuyla sevilecek varlıklardır. korunup korulanacak varlıklardır. Kadınla evlenmek, onu mutlu etmek, ona zenginlik sunmak, huzur sunmak, onu sevinç içinde yaşatmak hem çok sevap hem de çok eğlenceli ve çok zevkli. Çok güzel. Ama şu an dinsizlik o kadar şiddetli ki e, materialist ve ateist düşünce o kadar e, gözü dönmüş bir atak içinde ki e, saniyenin, dakikanın önemi var. Ve bizim çok seri hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle benim e, yeteneğim olduğu için özellikle çok gayretli olmam gerekiyor. E, bu gayretleri yaparken de tabii vakit darlığı oluyor. Vakit darlığı olunca da aksini düşünmek biraz zor. Evet.